Bütün eleştirilere hiç problem yok gerçekten saygı duyuyorum çok normal ama şundan adım gibi eminim Manisa takımı bundan sonra da seyredersiniz 5-6 tane takım hariç ona önde basan bir takımı ne duruma düşürebileceğini ben biliyorum bunu biz çok doğru oynadığımızı yine düşünüyorum oyunun başlangıcı olarak ilk yarıyı bir gözünüzün önüne getirin bir tane net pozisyonları yok Yediğimiz golde uzaklaştıramadığımız bir top önüne düştü. E, zaten ikinci golde penaltıyla beraber geldi. Çünkü bizim şu anda e, gidip önde baskı yapıp o organizasyonu hele de böyle baskıdan çok rahat çıkabilen bir takıma karşı baskı yapacak düzeyde değiliz. Yine üstüne basarak söylüyorum belli bir alanda oynamak durumundaydık ve onu yapmaya çalıştık. Doğru giderken birisi bireysel ata, ikincisi de penaltı zaten ondan sonra da e, maç sonuçlandı. O anlamda doğru başladığımız, çünkü 10 dakika yapabilirsiniz topun peşine koşmaktan. Eğer alanı genişletirseniz, geniş sahada oynarsanız oyuncu kaliteniz buna şu anda müsait değil.